Abi bana bak. Bonojie. Bu öldü çiçi adam. İyi ya. Ay ay. Aa aa aa bir de mava mava kralı öldüreceğim bak. Oo. Kralı ölürse olmaz. <gülüyor> Öğren. Ahha önden. Bana diyeceğim. Ne oldu? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? bunu öldü. Nasıl <gülüyor> bu betonu? Buna buna ifade gidecek misin? Bunu, bunu, öldür, bunu. E,